Beto kulakları yıkana sen Ufkuma çık bak kanadoysen Tüm dünya bak benim üzerimde V-Nation savaş üzerinde Beto kulakları yıkana sen Ufkuma çık bak kanadoysen Tüm dünya bak benim üzerimde V-Nation savaş üzerinde Ruhumu alıp gidenler varken Üstüme geliyor bu mazen şansen Gel gel beni kurtar bu bataklıktan Yanaymış umutlar takıntım olmalı bu duvarlar Söz ediyor bak bana bu çukurdan Leşin olmalı bak bu taraftan Slogan atıyor bana bu çocuklar Hey hey Slogan atıyor bana bu çocuk. Ey ey slogan atıyor bana bu çocuklar Bunalıma girmeden sonucunu bilmeden Umudunu kesmeden yolumuzu çizmeden Gururumu içe sayıp onurumu sermeden Gururumu içe sayıp onurumu sermeden Ey ey onurumu sermeden hey, hey. Onurumu sermeden, hey, hey. Onurumu sermeden. Hey, hey. Onurumu sermeden. Kulakları kana bozsen, ufkuma çık bak kanı doysen. Tüm dünya bak benim üzerimde V nation, savaş üzerinde ve evet, to kulakları kana bozsen, ufkuma çık bak kanı doysen. Tüm dünya bak benim üzerimde V nation, savaş üzerinde. Robot insanlar beynime girmiş direnmiş güce Elimle biçtim beynime güç veren Bile işim piç kan sezonu var İçimde bir herif uykumu böyle ama Karanlığı hapset bataklığı kurut ama Nabzımı nükset gardını al ama güvenini yükselt Bir müddet sonra bedevi nefret Göreceğiz elbet tanacak bu ateş Morfin etkisi zihnine nefret Protok bataklı hisset, batıdan doğacak güneşimiz elbet Kan dolu gecemiz, kırmızı gözler, night low Siyah denizler, göz gözü temizler, pisliği zeminden Faili belli, menzili geriden Alkolü kaçırmadan, duvarını kırmadan, huzurunu bozmadan Oyununu kollayan, hiç yüzünü sonradan, cesedin soğumadan Gücümüzü zorlayan, çeksin neresini ve hey. kulakları kana bol sen, ufkuma çık bak kanadoysen Tüm dünya bak benim üzerimde, V Nation savaş üzerinde Veto kulakları kana bol sen, ufkuma çık bak doysan Tüm dünya bak benim üzerimde, V Nation savaş üzerinde ben